Kitabın üretim süreci nasıl geçti? Yani e, Anadolu e, toprakları o kadar e, kadim uygarlıkların ve e, kültürel katmanların bir beşiği ki e, özellikle Batı'da işte Denizli'de, e, Roma'nın geçtiği Manasır'da o kırmızı toprakların olduğu yerde e, yaşanmışlıkların e, dizelere, cümlelere, e, kelimelere nakşedilmemesi mümkün değildi. E, bunun için e, çileli bir çabanın sonunda e, tarihe karşı bir sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalıştık. Ama e, diğer yandan da e, edebiyat e, dünyasına e, Denizli'den bir eserle e, katılarak e, Denizli'ye de olan e, borcumuzu, görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Peki roman yazmak isteyen genç arkadaşlara ne tavsiye edersiniz? Bir gözleyecekler hayatı gözlemleyecekler yani en ince detayı normal günlük yaşamında görmedikleri şeyleri görecekler kendilerinin insanların toplumun içine girecekler iç dediğim zaman iç dünyasına girecekler oraya görecekler ben inanıyorum ki oradan çok çok çok daha büyük cevherler çıkacak. Peki siz bir mühendissiniz, yani be mimarsınız, beyaz yakalı olarak tabir ediyorlar sizi. Buradan sanat dünyasına, edebiyata nasıl geçiş yaptınız? Bu nereden geldi bu fikir? Şimdi e, mimarlık e, zaten aslında e, sanatın bir e, dalı diyebiliriz, bir yönü diyebiliriz. E, sanat e, insan yaşamını e, estetize eden, değil mi? Güzelleştiren şeyler aslında. E, yaşananları, işte kimisi tuvale, kimisi mermere, değil mi? Kimisi notalara nakşediyor. Edebiyat dünyasında da şairler ve yazarlar bunu kelimelerle cümlelerle ifade ediyor. Bu yani daha güzel bir dünyayı özleyen herkesin mutlaka ürettiği bir şey vardır. Şu anda örneğin elinde kamerayı tutan kardeşimizin de kendi alanında daha estetik kaygılarla doğanın, insanın, özlemlerin... Hayallerin e, resmini çekmesi, kayda alması e, kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü bunlar hepsi aslında insana dair şeyler. Peki son bir soru sormak istiyorum. En sevdiğim yazar diyebileceğiniz bir yazar var mı sizin? Çok esinlendiğiniz güzel. bir yazar. Yaşar Kemal. Yani bu toprakların gelmiş geçmiş en büyük yazarıdır. İnce Mehmet bu toprakların aynasıdır. Dolayısıyla ince Mehmetler çoğaldıkça zaten bu topraklarda özgürlük daha iyi bir yaşam daha güzel bir dünya örebileceğiz. Bu konuda özellikle gençlerin hem Yaşar Kemali ve hem de Karşıda Efsanesini okumalarını özellikle salık verir.